Herkese merhaba. Neler Oluyor isimli yeni bir e, seriye başladık. Bu seriyle gündemi yorumluyoruz aslında. Önümüze haberleri açıyoruz. E, merak ettiğimiz konuları, konu başlıklarını belirliyoruz ve aslında gündemi tartışıyoruz. Bir tür... E, Gündem tartışmalı talk show'un arkadaşça ve online versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bunu niye yapıyoruz? Bir aslında değişik bir tecrit dönemindeyiz, değişik bir sosyal izolasyon dönemindeyiz şu anda dünyaca. Ben İngiltere'deyim, burada sokağa çıkma yasana benzer bir şey var. Dünyanın çoğu yerinde benzer bir durum. Ne kadar sürer bilmiyoruz. Ama her halükarda işin iyi tarafı herkesin evde olduğu bu dönemde çok sevdiğim, fikrine güvendiğim, aklına güvendiğim arkadaşlarımla bir arada buluşma şansı verdi bize bu ortam. Ne yapıyoruz? Birkaç tane gündem maddesi seçiyoruz. Moderasyon genelde bende oluyor ee, ve tartışıyoruz, herkese fikir veriyoruz. İşin ilginç tarafı bu arkadaş grubu içerisindeki kişilerin bazıları e, Viyana'da, Avusturya'da, bazıları Bordeaux, Fransa'da, bazıları İngiltere'de, ben İngiltere'yim, bazıları Türkiye'de. O yüzden aslında Avrupa'nın farklı farklı yerlerinden olmak gibi bir avantajımız var. O yüzden farklı perspektifler görüyoruz. Bir bunu getirmeye çalışıyoruz. İkincisi çok farklı arka planlardan insanlarız. Ee, size kişilerden birazcık bahsedeyim mesela. Çok küçük küçük bir tanışma olsun. Evet. Barış Sosyolog, Sosyoloji Arkaplanlı O paylaştığımız alanlardan bir tanesi Benim e, eski işyerlerinden bir tanesindeki Aslında masa arkadaşlarımdı Hala görüşüyoruz e, birçok konuda Anlaşıyoruz birçok konuda fikir ayrılığı yaşıyoruz Ama her seferinde güzel tartışıyoruz Uluç yine çok eski arkadaşlarımdan bir tanesi Liseden arkadaşlarımdan bir tanesi e, Kendisi ekonomi okudu e, Çok uzun zamandan beri Türkiye'nin en büyük kurumlarıyla Danışman olarak e, ve yakından Çalışıyor o yüzden e, rakamlara Hakimiyet analitik yönü çok kuvvetli Barkan ve Halil İkisi de mühendis farklı farklı alanlardalar. Barkan telekomünikasyon alanının özellikle 4G, 5G gibi konulara odaklanıyor. Dünya'nın en büyük telekom şirketlerinden bir tanesinde çalışıyor. O da şu anda İngiltere'de. Kendisi çocukluk arkadaşım aynı zamanda. Halil Keza yine öyle. Bizim, benim çok yakın lise arkadaşlarımdan bir tanesinin kuzeni. Hep böyle bir esprimiz vardı. Halil'le. Ama şu anda kendisi Fransa'da. Daha yazılıma yakın bir iş yapıyor. Daha sağ tarafına yakın bir iş yapıyor bildiğim kadarıyla. Onunla da hem fikir olmadığımız konu sayısı... Çok çok çadır ama her seferinde tartışmaktan ben keyif alırım. Çünkü farklı farklı perspektifler getirir. E, tamer son derece yaratıcı bir insan. Kendisi e, teknolojiyle yani mühendislik ve yazılımla bir taraftan e, yazılım demek çok doğru olmayabilir belki ama e, diğer tarafta kreatif işlerle özellikle oyun konusunda tutkulu olan oyun derken de bilgisayar oyunlarından bahsetmiyorum gerçekten sokak oyunları. ...dış mekanda oynanan oyunlar konusunda çok tutkulu olan ve bunları yaratıcı şekilde bir araya getiren bir insan. Sanatsal tarafı da çok kuvvetli bir insan. Onla da o yönü biraz paylaştığımızı düşünüyorum. Yine fikir ağırlıkları yaşadığımız ve çok hemfikir olduğumuz konular var ama her seferinde zengin muhabbetlere yol açıyor. Şimdi bu seride aynı zamanda burada görmediğiniz Levent var aslında dahil olmuş... Onu ileriki bölümde belki tanıştırırım ama kendisi yine sosyoloji arka planlı ve ee, son derece zeki, son derece bu konuda bilgi donanımı çok yüksek bir insan. Ee, bunları aslında ana karakterleri gibi düşünebilirsiniz belki bu şovun şu aşamada. Başka kişilerin de katılması ee, yüksek olasılıkla muhtemel ee, özellikle kendi e, ilgi alanları ve heyecanları yüksek oldukça. Aynı şekilde bu grup içerisinden bazı kişiler ileriki bölümlerde yer almayabilir. Yani burada bir dinamik şekilde dinamik kurguda devam edeceğini de düşünüyorum. Ama işin özü gerçekten kafası çalışan e, dünyayı doğru anlamak hayatı doğru anlamak konusunda tutkulu olan insanların bir araya geldiği, tartıştığı bir format, bir program. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz. E, bu aralar haftada birkaç kere buluşup, kayıt yapıp bunları paylaşacağız. Çok uzatmıyorum. Görüşürüz. E, Baya böyle sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bence ilk konu, ilk soru aslında bu sıkıntılı dönem kalıcı mı, geçici mi? E, çünkü bu aslında tamamen davranış şeklimizi de değiştirecek konuya ilişkin. Yani eğer ki bu iki haftalık, üç haftalık, belki en fazla bir aylık akut bir dönemse bambaşka. Ama eğer ki önümüzdeki üç ayı, 6 ayı bu şekilde en azından, belki bir iki seneyi böyle yaşayacaksak bambaşka stratejilerle yaklaşmamız gerekiyor. Ben bunun cevabını bilmiyorum kişisel olarak. E zaten yani teşekkürler bu arada geldiğiniz için. E, genel olarak bu konuşmayı yapmanın niyeti ve amacı da, e, kişisel olarak varabildiğimiz sonuçların üzerinde kolektif bir şeylere ulaşabilmek, birazcık daha iyi anlayabilmek e, ki daha bizi e, rahat hale getirsin aslında genel düşüncemiz bu. E, ne, düş ne düşünüyorsunuz yani bu normal normale dönecek miyiz yoksa yeni normal bu mu konusunda? Bir sosyoloji perspektifinden ve Türkiye'de araştırma ki dataları falan bilmiyorum bu konuyla ilgili data yok tabii sıkıntı o biraz ama. Belki vardır Tabii sende. Şu an herhangi bir şeyle ilgili data sahibi olmak için çok erken. Tabii. Ancak e, işte sadece dünyadan gelen e, datayı toplayıp onun üstüne modelleme yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. E, onlar için bile henüz elimizde çok az data point var. Dolayısıyla e, modellemelerimiz tahminlemelerimiz de şu anda e, spekülatif değilse bile e, ona çok yakın diyebilirim. E, burada esas mesele şu. E, ben bir daha hiçbir şeyin salgın öncesi dönemdeki gibi olacağını düşünmüyorum. Adeta bir e, merminin namludan çıkması gibi, nasıl onu geri tekrardan yerine koyamazsak, e, şu anda da e, salgın mermisi namludan çıktı e, ve dünya bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde e, değişti. En basitinden e, bugün evden çalışma konusunda hepimiz bambaşka tecrübeler yaşıyoruz. Ee, bu günden önce evden çalışmaya kurumsalın yaklaşımı ya da bizim bireysel yaklaşımlarımız bunlar bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Ee, çünkü herkes bunun mümkün olduğunu gördü. Birkaç tane örnek vermem gerekirse mesela bir psikolog arkadaşım var, son derece de tecrübelidir, işinde yıllardır bu işi yapıyor. Ee, bundan 10 gün önce bana e, online e, video konferansla terapi yapacaksın veseler. Tamam literatürde bunun örnekleri var ama bizim işimizin doğası yüz yüze bakmaktır, gözlerinin içine bakmaktır der. Bunu mümkün olmayacağını söylerdim dedi konuştuğumuzda. Ama geçtiğimiz hafta boyunca 8-10 saat her gün e, online video konferansta terapi yaptığından bahsetti. Şimdi e, biz artı 50'den eksi 50'ye kadar dünyanın e, artı 50 dereceden eksi 50 dereceye kadar dünyanın tüm coğrafyalarında yaşayabilen tek canlıyız. Virüsleri bir kenara koyacak olursak e, muazzam bir adaptasyon kapasitemiz var ve şu anda da önümüzde yepyeni bir dünya, yepyeni koşullar var. Elbette buna da adapte olacağız. Bunun adaptasyonu geliştirmeye başladık bile henüz üzerinden e, bir hafta on gün geçmesine rağmen. Bunun gerisi de gelecek. E, bu iyi bir takım şeyleri tetikleyeceği gibi kötü bir takım şeyleri de tetikleyecek tabii. E, önümüzde dünyanın geleceğine dair iki farklı yol var. Bunlardan bir tanesi... Bugün hepimiz akşam niye Sağlık Bakanı ne açıklayacak diye Twitter'a bakar olduk. Kaç kişi tekrardan testte pozitif çıkmış, kaç kişi ölmüş ne olmuş vesaire diye. Şimdi bir otorite ihtiyacı. Mesela geçenlerde yayınlanan Hariri yazısında benim en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi de bu oldu. Yani dünyanın salgın sonrasında bir liderlik açığı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı falan gibi bir takım savlar dolaşıyor ortada. Salgını liderlik çözmeyecek, salgını liderlik çözemez, salgını otoriterlik çözemez. Salgını açık toplum, salgını paylaşım, dayanışma bunlar çözer ancak. Önümüzde bir yol ayrımı var. Biz olağanüstü koşullara, olağanüstü şekilde kendi sahip olduğumuz iradeyi otoriter bir takım liderlere, merkezlere devrederek de cevap verebiliriz. Ama hayır, bu böyle olmayacak, insetifi ele alıyoruz. Birlikte bir arada duruyoruz, yan yana duruyoruz, dayanışıyoruz ve bunun içerisinden güçlenerek çıkıyoruz da diyebiliriz. Ne diyeceğimiz tamamen bize bağlı. Bu bizim kararımız olacak. Başka hiç kimsenin değil. Suçlayacak hiç kimse yok şu anda. E, parmakla gösterecek hiçbir lider yok. Çünkü e, kriz anları böyledir. Daha önce 99 depreminde e, ben kısmen yaşadım ama ciddi tecrübe eden arkadaşlarımdan çok duydum. Depremin olduğu ana kadar devlet ve otorite vardır. Deprem olduktan sonra ne devlet kalır ne otorite kalır. Orada kim ayakta kalırsa psikolojik olarak, kim ayakta kalırsa fizyolojik olarak, kim etrafındaki üç kişiye, beş kişiye, otuz kişiye laf geçirip mantıklı bir şekilde kendini açıklayıp onları örgütleyebilirse o kişi orada devlet olur, o kişi orada otorite olur. Dahası o kişi orada değer yaratır. Bizim derdimizde zaten ne devlet olmak ne otorite olmak ama değer yaratmak, dayanışmayı örgütlemek, kendimizi var etmek. Ee, bu sebeple bu tercih konusunda hepimizin çok ciddi ciddi oturup düşünmesi ve neye prim vereceğimizi, neye tercih edeceğimizi, çocuklarımız için nasıl bir hayatı hayal ettiğimizi tekrar düşünmemiz gerekiyor. Küçük bekleme daha yapmam gerekiyor. Hatta iki ekleme. Ee, bu izlemiş olacağınız, biraz sonra izleyeceğiniz kayıt e, bizim aslında ilk yaptığımız çekimin ilk kısmından, siz üçüncü video olarak görüyorsunuz aslında bunu, bu neler oluyor serisinde ama... O yüzden e, genel görüntü, şekli, şemaliyle ilgili e, sıkıntıyı birazcık da o çerçevede değerlendirirseniz diye olur. Sağ taraftaki isimler, ring görüntüleri statik. Ama tanımadığınız kişiler olduğu için kim kimdir rahat görün diye onu oraya sabitleme kararı, onu oraya sabitlere koydum. E, i̇kincisi de bunun üzerinden birkaç gün geçti. Yani biz bunu bugün ayın 25'inde yayınlıyor olacağız, 25 Mart'ta. E, ama aslında biz bu kaydı sanıyorum 21'inde yaptık. ...yanılmıyorsam ama bir en azından 3-4 günü var. Onları da dikkate alarak dinleyin. Görüşürüz. Ya Şimdi bu Harare'nin yazısında bahsettiği şeylerden bir tanesi de bir gerilim var aslında. Totalitaryen totaliter yani gözetleme ile bireysel sorumluluk bir ucunda iki tane kavram. Bir tanesi de milliyetçilik mi yoksa globalleşme mi? Böyle gerilimler bu işin gerçekten çok merkezinde ama daha ötesinde bunların hepsi aslında çok hızlı, çok radikal deneylerin olması demek içinde bulunduğumuz dünyada. Yani normalde belki bir sene uğraşıp, belki iki sene uğraşıp onay alamayacağın ölçekte ve radikallikte mesela hadi toplumdaki bir milyon kişiyi evden çalıştıralım ve bunu 7 ay devam edelim bakalım ne oluyor. Bu normalde yapamıyorsun. Yapmaman da gerekiyor birçok sebepten dolayı. Şu anda ama cumburlop diye daha doğru bir tabiri vardır muhtemelen cumburlop'tan ama kabaca cumburlop diye bu işin içerisine atlamış oldu. Herkes bu yani bir sosyal bilimci perspektifiyle aslında beni oldukça heyecanlandırıyor. Bu, bu, bu, bunların sonuçlarının ne olacağını merak ediyorum. Tabi bir yandan endişe verici tarafı var ama bir yandan da yani insanlıkla ilgili Top, şu anda içinde bulunduğumuz toplumla ilgili baya baya bir şey öğreneceğiz biz bu dönem içerisinde. O yüzden de ben bu tartışmaları çok e, ilginç buluyorum. E, devam ettirmek gerektiğini düşünüyorum. E, ama bu konuya belki tekrar bir değiniriz de bu normale dönecek miyiz yoksa yeni normal bu mu sıkıntısına bu, bu konu şöyle bağlanıyor. Eğer ki biz e, tamam Cumburlok diye bu deneyin içerisine atladık ama bir yandan da hazırlıksız bir şekilde atladık. Yani ben kişisel olarak şu anda 7 ay evden çalışmaya hazır değilim. Bunun için ne fizyolojik olarak hazırım, ne psikolojik olarak hazırım, ne etrafımdaki koşullara olarak hazırım. Kimse de hazır değil. E, o yüzden böyle dalga dalga gelecek second order, ikinci dalga, üçüncü dalga problemleri var içinde bulunduğumuz mevzun. O yüzden bununla başlamak istedim. Yani normal e dönecek miyiz? Belirli bir şekilde ya da normal hissiyatına yaklaşacak mıyız belirli bir ölçüde? Yoksa tamamen yepyeni bir dünyada mıyız? Vesaire. Barkan devam etmek ister misin burada? Aklına gelen bir şey varsa. Um, uzaktan çalışma kültürüyle ilgili şunu söyleyebilirim. Ben son 7 senedir um, %90 evden çalışıyorum. Hem İtalya'da çalışırken, hem buraya ilk geldiğimdeki rolümde, hem şu anki rolümde um, evden çalışıyordum. Um, Çalışım şirket Uzaktan çalışma kültürünü çok benimsemiş ve gerçekten insanların bunu suistimal etmediği bir yer. Ekibim şu anda Avrupa'nın çeşitli yerlerine yayılmış durumda. Yedi farklı ülkede insanlarla çalışıyorum her gün. Gün aşırı kafamda headset. O moddayım yani sürekli hmm. conference kolları vesaireler. Fakat şöyle bir not. Ben mühendisim. Yani benim işim atıyorum dizayn dokümanı yazmak. Ee, bir şeyler arkitekt etmek, işte bazı engineering problemleri çözmek, ee, fokus olup, vesaire, vesaire. Bir e, satışçı sürekli evden çalışamaz. Ee, conference call ile müşteriye bağlanayım, ona bir şeyler satmaya çalışayım diye bir şey yok. Yani bu kültür... E, bence e, yine normal olamaz. Yani insanların şeyine aykırı. Ee, karar verme... E, Alışkanlıklarına aykırı diyeyim. En azından UK'de benim gözlemlediğim bildiğim kadarıyla. Bazı iş gruplarında e, evet aa ne güzel evden de çalışabiliyormuş aslında mühendisler olacak kesinlikle. E, bunu kesin görüyorum. Bazılarında da olamayacak ama bu da bir, bir şey yani sonuçta bu da bir farkındalık. Önce denemek gerekiyor. Türkiye'de mesela genelde şirketler şey yapıyor. A, Cuma günleri insanlara çalışma e, izni verelim evden bakalım ne olacak. Onun, onun tam e, amacı aslında şey bakalım ne olacak işte bizim şeylerimizi. Sales'larımızı etkileyecek mi, şirketimizi daha um, produktif mi yapacak yoksa daha bu zararlı bir şey mi evden çalışmak, İnsanlar sürekli suistimal mi edecek, işte evden çalışıyorum deyip aslında alışverişime çıkacak çoluğuyla çocuğuyla bunu denemek. Ee, dediğim gibi e, e, bazı iş gruplarında gerçekten bir farkındalık olacak böyle, vay be işte bu adam evden çalışıyor hem şirketimizin carbon e, ayak izi düştü, hem e, iş yerinde, ofislerde daha az elektrik tüketiyoruz hem de bu adam daha produktif çalışıyor daha fokus çalışıyor vesaire vesaire gibi yani çok çok çok bariz yani çok obvious next step yani çoğu Hı -hı. şey için business için ya burada beni açıkçası düşündüren taraf yani tam olarak böyle mi emin değilim söylediğini %100 katılıyor katılıyorum emin değilim sebebi de şu şimdi bir şirket bir şey üretiyor mesela o üretici onun bir satın alan bir grup var yani bir aslında oturmuş bir arz talep dengesi var belirli bir belirli bir eksende insanlar bir şey istiyorlar, belirli şirketler üretiyor ve bir eksende. Şimdi böyle büyük değişiklikler olunca eksen kayıyor resmen. Ve öyle bir şey oluyor ki insanların aslında talepleri ciddi anlamda değişiyor. Mesela işte pet yani petrolü olan, benzine olan talebin azalmasından tut da işte havayolu endüstrilerinin çökmesine kadar. Böyle olunca aslında Örnek veriyorum havayolu şirketinde çalışan 10 bin kişinin 8 bin kişisi evinde oturup belki bir kısmı oyun yazmaya, bir kısmı başka şekilde içerik üretmeye başlıyor. Yani ekonomideki bir grup insan o şekilde aslında ekonomiye değer yaratmaya giriyor. Bir grup çünkü oraya talep arttı. Çünkü artık daha fazla insan video üretmek istiyor veya işte mesela bu gene eksen kaymasıyla, insan kendi işinden dolayı da biliyorsun, bandwidth talebi, internet bank genişliği talebi belki yüz kat artıyor. Bunun yüz kat artması ne demek? Aslında toplumdaki insan gücü alakasyonunun da daha büyük bir yüzdesinin bunu cevap vermeye kayması demek. Yani o yüzden böyle çok çok kaotik yani tabii öngörmek katiyen mümkün değil ama bence olursa böyle olur gibi geliyor. Halil sen ne düşünüyorsun bu konuda? Özellikle senin perspektiften. Şu anda daha yazılıma yakında bir iş yapıyorsun değil mi? Onu da çok konuşamadık orada son zamanlarda. Evet şu anda bir um, Software as a Service diyebileceğimiz SAS aynen Hı -hı. şeklinde bir uh, yazılım geliştiriyoruz. Uh, bu da aslında uh, orta boyutlu ve büyük boyutlu işletmelerin içine yarayabilecek bir yazılım. Uh, bu yüzden de aslında bizim işlerimizi biraz etkiledi. Mesela bu uh, insanların insanların um, Nasıl söyleyeyim, ee, arz-talep dengesinin bozulması bizim yazılımımızı kullanan firmaların e, hani bizim yazılımımıza ihtiyaç duymayacak kadar e, işlerinin düşmesine e, sebep oldu. E bu, bu yüzden de hani, şu anda bir sıkıntı çekmiyoruz tabii bu. Birinci hafta, ikinci hafta evden çalışmaya başladık. Hala müşterilerle aynı şekilde konuşmaya devam ediyoruz. E, hatta kullanıcı sayımız düşmemiş. Fakat bu dediğin gibi 3 ay giderse, 6 ay giderse ne olur? Onu bir e, kestirmek lazım. Fakat sorun e, senin sorun şeydi sanırım. Sıkıntılı dönem kalıcı mı, geçici mi? Kalıcı kal, yani kadar kalıcı sene kadar kalacak. Normalde yoksa yeni normal bu mu? Ben bence business as usual ne, neydi ne idiyse 3 ay önce 3 sene sonra business as usual yine Bayağı bayağı %99 aynısı olmuş olacak. Yani lastik yani, gibi yani geri döneceğiz diyorsun aynı noktaya. Yani 3 ay, ay olacağını sanmıyorum. İşte 2 sene belki mi 3-4 sene sonra aynı noktaya geri döneceğiz. Çünkü Spanish Flu'dan sonra business as usual devam etti bir nokta, bir sürü şey. Ve de dünyanın %25'ini öldürmüş bir virüsten bahsediyoruz yani. Ya tabii oradaki asıl... Tartışma şey gibi sanki biraz. 25 ee, miydi ya? Ona bir bakmam lazım bu arada. Siz e, devam edin. Ben de hatırlamıyorum bakamam. bayağı yüksek olduğunu biliyorum. Yani e, e, alternatifleri var mıydı? Yani insanları... Yani şu anda biz aslında şeydeyiz ya, böyle bir... Aslında o şekilde de çalışabiliriz şu anda. Aslında dijital de çalışabiliriz. Alternatif var yani. Ama o alternatifi, o, o, o leap'i, o zıplamayı yapmaya hep bir endişe ediyoruz. Çünkü sonuçlarını bilmiyoruz. Evet öyle bir tarihsel dönemle bunun üst üste gelmesi zaten bir değişim tetikler diye düşünüyor bence bunu söyleyenler argümanı biraz gibi geliyor bana. Tamam. Yani benim demeye benim demeye çalıştığım da sanırım evet böyle bir değişim tetiklenecek fakat bence bu zaten mümkündü ve de kapitalist sistem bunun mümkün olduğunu biliyordu sadece Bundan çok bir kazancı yok. İnsanların evden kalıp daha produktif olmaları, kendileri için produktif olmaları demek. Bir video yazılımı yapman, yazılımı yazmam benim. Benim çalıştığım firma için pek bir değer katmıyor. Hatta beni daha doygun bir insan yaptığı için daha az consumerist oluyorum yavaş yavaş. Kendimi tamamladıkça, kendi evimde. O yüzden aslında çok da işine düşen yarayan bir şey olarak görmüyorum kapitezmini. O yüzden 3 sene sonra, 4 sene sonra geri döneceğini Hı -hı. düşünüyorum. Oku okay, abi. Eyvallah, sağ Tamer, sence? Um, yani eğer soru hani normal dönecek miyiz? Yeni normal bu mu? Hani döneceksek ne kadar sürecek? Bunun üzerinden konuşuyorum. Um, ben yani Eskisi gibi olmayacağımızı düşünüyorum. Daha farklı, yani birçok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Ork halk yapıl olsun. Yani kime sarıldığına, ettiğine, kiminle el sıkıştığına daha dikkat hale geleceksin. Yani bu bir bilinç kesinlikle kazandırıyor şu anda insanlara. Bu daha toplumsal yapıya nasıl etkiler şu an çok kestiremiyorum. Yine yani yeterince data yok elimizde. Um, bu konuda yani ne kadar uzun sürebilir konusunda um, ki aklımdaki soru şu data kimde? Yani Çin'den gelen bir data var bir normalleşme süreciyle ilgili ama bu datana kadar reliable bu data kadar um, nasıl diyeyim yani Çin mesela şu anda tamamen karantinaları kaldırsa ...Amerika'daki evolve etmiş strain tekrar gelip yine aynı şekilde bir damage yaratabilir mi? Aynı şekilde et, tekrar böyle bir e, salgın yaratabilir mi? Bu tarz sorular çok fazla. Veya işte hammer and dance stratejisinde olsun. E, dance kısmında yine hep tedbirli hareket etme var yani hiçbir zaman tekrar sıfır bir sene önceki kadar bir serbestlik yok anladığım kadarıyla. O süreç tabii ki hani aşı geliştirilene kadar olabilir. Yani aşıdan sonra tekrar bazı şeyler değişebilir. Ama ben... Ama bu arada küçük parantez, bahsettiğin şey bu değil mi? Yani de Hammer evet, evet. Burada hı hı. aslında şundan bahsediyor, siyah çizgi hiçbir şey yapılmazsa Kırmızı yavaşlatıcı önlemler. Hammer'da gerçekten bal yuzu indir yani böyle lockdownlar vesaireler. Evet. E, o hal durumları, evden çıkma yasakları vesaire olduğu senaryo. Ama onda bile tekrar bu rakamda böyle bir hep inme çıkma olacak. Tabi bu, bu kadar aşağıda mı olur, evet. yukarıda mı olur e, bilmiyoruz ama... Bir şey daha göstereyim. Bu da şeyle ilgili yani bu konudaki en iyi içerik ya bilmem ben buraya bakıyorum Ben yani çok worldmeters.info en azından topluyor birçok şeyi. Toplam vaka işte 300 bini geçmiş diyor şu anda ki bu yani onaylanmış olan muhtemelen gerçek rakam bunun çok daha üstünde. Şu da e, ...logaritmik büyüme eğrisi. Yani böyle, zaten böyle giderse yakında milyonu, sonra 10 milyonu, sonra 100 milyonu, milyonu bulacak gibi gözüküyor. Abi, Yürü, buna, buna, buna bir yorumum var. Ee, buna biraz tersten bakmak gerekiyor. Hani bir 5 dakika falan ayarabilirsek, e, kafanda bir model var. Onu kısaca e, açıklayabilirim. Çok iyi olur. Ee, e, okay. Tamer sen toparla, sonra Barkan'a atalım o şeyi konuşalım modeli. Yani, toparlamak gerekirse, ben yeni bir normal oluşacağını düşünüyorum. ...bazı şeylerin çok değişeceğini düşünüyorum. Ki özellikle hani... Yani altı ay... Yani en, en basitinden diyelim ki o dance kısmı uzun sürecek. Hani 2-3 sene sürecek. O zaman şöyle bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Hani sırf her şeyin dijitale dönüşmesi... ...değil. Confined space içinde yaşama... ...rutin haline geldiği zaman insanlar bu sefer o confined space'i çok sorgulamaya başlayacaklar. Lost'taki Bence... Desmond'ı hatırlıyor musun? Gördüm, tweet'te yazmışsın ama... de çok hatırlayamadım. Ya Desmond gibi e, adam var ya Lost'ta şeyde yaşıyor, o şeyin içerisinde, Banker'ın içinde yaşıyordu aşağıda. Evet, evet. Sabah kalkıyor, evet, kendi kendine sporunu yapıyor. Hmm. Benim aklım onu geçiyor yani. Bayağı bir adam deliriyordu yani zaten oradaki hikayeyi orada yaşamaktan, şeyin içinde dışarı çıkmamaktan. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ben şeyin hani baktım ki bütün işlerimi gerçekten dijital yapabiliyorum. O zaman hani direkt şunu düşünüyorum. Okey bir anda yaşamama gerçekten gerek yok. Hani iki e, arabayla iki saat uzaklıktaki bir köyde bir çiftlik alsam. O çiftlikte hem hayvanlarımı şeyimi yapsam hem de günlük... E, ne bileyim dijital işlerimi gerçekleştirsem aslında daha sağlıklı bir hayat tarzı. Bak bu söylediğin inanılmaz ilginç bence çünkü hani aslında büyük bir zıplama yaptır diye ya bize mecburen yani evden de çalışabiliriz aynı zamanda bu geleneksel anlamda hani şunu konuşuyorduk ya internet ilk çıktığında ve popülerleştiğinde ya aslında şehir dediğimiz şeyin böyle de olmasına gerek yok. Yani böyle herkes aynı yere toplanmış grafikleri var ya dikey bir şekilde Tokyo böyle işte hmm. İstanbul böyle aslında dağılabiliriz dünyaya diye. Kimsenin dünyaya dağıldığı falan yok. Yani herkes gene böyle şehirde. Belki bunu bile tetikleyecek. Öngörmekte zorlandığımız ama Katalist gibi çalıştığı konulardan biri bu olabilir. Belki şaşırmam yani 5 sene 10 senelik bir süreçte tabii ki yani. Ben kesinlikle bu görüşe katılıyorum bu arada. Ee, Barkan, pardon araya girdim ama. Ee, yani çünkü aslına bakarsan az önce Barkan'ın söylediği şeyin de şöyle bir tarafı var. Ee, evet her şey dijitalize olsa bile bizim bir takım şeylere e, cismen ihtiyacımız var. Metallara ihtiyacımız var. Yani elle tutup buradan kaldırıp şuraya koyabileceğim bir takım şeylere ihtiyacımız var. Bu da aslında üretim süreçlerinin yeniden kurgulanması anlamına geliyor. Ee, yine gündemdeki en popüler konulardan bir tanesi bu ara biliyorsunuz, işte bu e, veganlık meselesi. Yani arkasında yatan fikir, tamam hepimiz hayvanları çok seviyoruz, öldürülmesini istemiyoruz falan filan ama esasen temelde endüstriyel e, hayvansal gıdaların üretiminin dünyanın kaynaklarının neredeyse tamamını sömürüyor olması ve inanılmaz bir paylaşım adaletsizliği e, yaratıyor olması. Şimdi Tamer'in söylediği gibi Gerçekten e, temel üretim ihtiyaçlarımızı kendi kendimize karşılamaya yöneleceğimiz yeni bir yaşam kurgusu içerisinde zaten bir takım problemler kendiliğinden çözülüyor olacak. Yani markete gidip domates, salatalık almadığın bir dünyada zaten kapitalizm bugün olduğu gibi kendisini sürdürme kapasitesine sahip olmayacak. İkincisi, bence yine en büyük e, meselelerden bir tanesi e, mimari çok benim ilgimi çeken alanlardan bir tanesi. Özellikle İstanbul'daki evlerin mimarilerine bakarken mesela işte 1980'lerin ortasından sonra yapılan evlilerin hemen hepsinde şey olduğunu görüyorsunuz. Mutfak balkonu diye küçücük, hani hiç kimsenin hmm. aslında e, ayakta bile durmakta zorlanacağı e, bir alan olduğunu görüyorsunuz. Peki bu niye var? Bu bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmış bir şey. Çünkü... E, LPG tüplerinin tüp olarak kullanılmaya başlaması ve evlerde insanların bunu evin içine koymak istememesi, bunu dışarıda koymak isteyecekleri bir alana alan yapılması ihtiyacını doğuruyor. Bana sorarsanız bu yerinde üretim, bireysel üretim, kendiliğinden üretim meselesinin bizim yaşantımız içerisinde her evin 3 işte oda, 1 salon, bir de 3D printer odası gibi bir mimari dönüşümü bile tetikleyebileceğini ve gündelik ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını evimizdeki 3D printer'dan, işte dijitaldeki bir takım şeyleri, tasarımları satın alarak kendi kendimize yapabildiğimiz, bahçemizde domatesimizi, salatalığımızı üretebildiğimiz ve yine dijital dünyaya dijital üretimi, ...bilgisayarımız ve internet ağımız sayesinde ulaşabildiğimiz, katılabildiğimiz... ...yeni bir dünya kurgusuna doğru zaten gidiyorduk. Senin söylediğin gibi Ozan, bu, bu süreci sadece hızlandırdı, kolaylaştırdı, kayganlaştırdı diyebiliriz. Biz buraya doğru zaten gidiyorduk, gitmeye de devam edeceğiz. Biraz daha hızlı olacak bir Yani aslında bugünün teknolojisiyle bile mümkün ama 5-10 yıl sonra iyice mümkün olacak bir şey var o da... ...düşün ki ev, ev içerisinde bir oda... ...hidrofonik yani topraksız bitki yetiştirmeye sağlayan bir istasyon. Bunu Amazon'dan bir paket olarak satın alıyorsun, 300-500 veriyorsun. E, ve tamamen online yönetiyorsun. Bir tane yönetim paneli var telefonunda veya bilgisayarında. Tohum seçiyorsun. ...o sana progres gönderiyor, suyunu kendisi koyuyor, ışıklandırmasını kendisi ayarlıyor... ...nemini kapalı ortam içerisinde ayarlıyor... ...domates doğru, kırmızılık ve olgunluk noktasına eriştiğinde notifikasyon geliyor... E, ...harvest'a artık hasata hazır diye... ...gidiyorsun oradan alıyorsun ve şey yapıyorsun... ...bu mesela hiç bilim kurgu değil aslında teknik olarak... ...kültürel olarak ve alışkanlık olarak çok uzakta... ...işte o ikisinin arasındaki mesafeleri daraltıyor e, bu gibi krizler e, noktasına geliyor... Ee, Bana sorarsan bu biraz hala Jetsons gibi ya da işte geleceğe dönüşteki uçan kaykay gibi geliyor. Yani hani o seneyi bulduğumuzda o düzene henüz geçmemiş olacağız. Çünkü ya ona ihtiyaç olmadan bu düzene geçmenin başka imkanları var. Yani bu, bu illaki mecburi ihtiyacımız değil. Bu dönüşüm başka türlü yaşanabilecekken bütün bu teknolojiye ve bütün bu şeye yani hala uçan kaykaya hiçbirimizin ihtiyacı yok aslında yani. O yüzden tabii, yok. İhtiyacımız doğru, doğru. Yani, olsaydı doğru, olurdu yani. Bizim aslında dar görüşlülüğümüzden kaynaklanıyor gelecekle ilgili tahminlerimizin çoğunun yanlışlığı. Biz çünkü gelecek nasıl olacak diye hayal ederken işte Isaac Asimov'lar vesaireler falan uçtu 2000'li yıllar uçan arabalar vesaire diye düşünüyorlar. Halbuki baktığında çok da garip bir şey yok yani. Zaten 1800'deki bina orada bir araba var işte. Bir o kadar. Ama aslında hayat görülmeyen şekilde hayal edilebileceğin çok ötesinde değişti. Çünkü BAM aslında dijital tarafta başka etkileşimler. Yani like'ı ve retweet'i anlatamayabilirsin Azimov'a yani. Uçan araba yok ama bambaşka bir dünya var o tarafta. Barkan şey diyecektin oradan onu kaçırmayalım. Bir grafik ve datadan bahsedecektin. Ee, ya yani koronanın e, spread olması... Şununla alakalı evet. mı? Testiden bir ekran görsün, paylaşayım. Falan. O, o yani benim. Şu ekranla alakalı mı? Yani Türkiye'deki bu işte şeyi gösteriyor. Barış paylaşmıştı. Aynı. E, farklı direkt ülkelerdeki buna... kırmızı çizgiler, büyüme hızları. E, Türkiye'deki toplam vaka sayısı çok yüksek değil ama en dik çıkan çizgilerden bir tanesi galiba. Aynen direkt Bak. bununla alakalı. Ben şey yapabiliyor muyum acaba ya? Screen share edebiliyor muyum? Öyle bir fonksiyon var mı? Edebilirsin. Kapattım ben buradan. Öyle Tüm ekranı paylaştın. Evet, okey. Tüm ekranı tamam, paylaştın şu anda. Her şey Tamam geliyor. abi. Şimdi e, hazır burada 5 kişiyken size 3 tane şey soracağım. Bir, sizce koronanın öldürücülüğü kaçtır? Yüzde. Death rate. Herkes tahminini söylesin. Öyle mi? Yapalım. Evet, aynen. Tamam. Ya zaten evet, aşağı evet. yukarı veriler var. Ortak bir şey bulalım. Ve evet. şey... E, biraz böyle konservatif e, olun. Ben yüzde 0.5 diyorum. Yani bir %2 diyen var, yüzde bir diyen var. Ben yüzde bir diyorum. En olanlarda mı yoksa e, um, case, toplamda mı? E, case e, üzerinden e, ö, ölü sayısı. Tamamlanmış caseler mi? Ama ama global yani hani şey gibi düşünmen. Hani Türkiye mesela daha testleri tamamlayamadı, o yüzden case sayısı daha maturity'ye ulaşmadı ya. Hani mesela ne bileyim hem bütün global average'i düşünebilirsin bu durumda. Ya ben kapan insanın, toplam bütün dünya nüfusunda kapan insanın ölme oranı olarak Evet, yani hastalığın karakteristiği gereği bu virüs ben, yüzde kaçı öldürüyor? İşte hastalığın karakteristiği gereği bir death rate yok. Yani doktorlar bunu söylüyor. Eğer dünyanın hepsi kaparsa belki death rate yüzde çıka çıkıverecek. Eğer bir hafta içinde dünyanın hepsi kaparsa belki death rate yüzde 20 olacak. Çünkü hastanelerin hepsi de olur. Ama Doğru. onu da modelleyebilirsin. Şimdi Ama onu da dünyanın modelleyebilirsin, dünyanın, hepsini, dünyanın hepsini kaparsa diye bir assumption yapamazsın çünkü hmm. e, kapan mesela, insanlar da zaten e, immün sistemi düşük insan. Mesela hani mevcut İtalya'da aslında ona, aslında death, death rate'in yüzde tırmanmasının sebebi İtalya'nın hmm. çok fazla saturated olması gibi bir durum. Şimdi burada yüzde sekize ignore mu edelim. Hayır. O zaman şöyle yok. demek lazım e, hastane desteği alma yani iki, iki senaryodan bir tanesi hastane desteğini hmm. hiç almadığı durumda ölecek kişi demek lazım. Ya da Halil'in dediği gibi başka, daha karmaşık bir hesap yapmak lazım. İtalya'da düşün, Almanya'da düşün, Çin'de de düşün. Hepsini düşün ve e, assumption'lar, hani dünyanın hepsi kaparsa assumption'ı yapma. Çünkü o realistik assumption değil. Hani mevcut, yani kendi durumumuzu düşünelim. Her, herkesin kendi ülkesinde. Ama %70'inin zaten, dünyanın %70'inin bu hastalığı kapacağını düşünüyor zaten. Bu konu yüzünde çalışanlar. Hani %100 demeyeyim de %70 diyeyim. Bu <gülüyor> %70'i bir ay içerisinde mi olacak, 3 ay içerisinde mi yoksa... Hı -hı. 3 yıl içerisinde mi olacak? Çok önemli bir soru. 3 yıl Hı -hı. içerisinde %70'i kaparsa bir olur. Şu, şu andaki şu andaki actual'a fokuslanıyorum. Yani şu anda mevcut durumda bunun e, atıyorum Türkiye için 8. gün yani 10. gün olduğunu düşünün. Neyse. E, geçmişteki yani şu andaki case sayısını modellemeye çalışıyorum şu anda. Hani bundan 2 sene sonra %70'i kapacak o farklı bir model. Buradan belki onu da çıkartabilirsin ama ben şu anda şeyi Hı -hı. Anladım ben seni ne demek istediğini sanırım. Şöyle Hı -hı. açıklamak lazım değil mi? Fransa'da %8, aman İtalya'da %8'in üzerine çıktı. Ee, Çin'de ise 3.6 falan gibiydi en son gördüğü. Almanya'da 0.4 gibi bir biri var. Almanya'da 0.4. Aradaki fark tabii ki bu ülkelerin e, salgını önleme konusundaki, yani yaygın yaygınlaşmasını önleme konusundaki becerisi çarpı yaygınlaşmış sağlık hizmetlerinin ...herkese hı hı. etkin ve e, yeterli bir şekilde sağlanabilmesiyle alakalı. Hı hı. Tüm bunları denkleme bir şekilde sokmanın henüz bir şeyi e, yolu yok. Çünkü atıyorum, e, Pakistan'da salgın e, yayılmaya başladığı zaman... ...nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. Ama hı hı. elimizdeki data pointlere baktığımız zaman... ...toplam dünya nüfusunun muhtemelen %0.15'ini öldüreceği yeni tahmin ediyorum ben. Hı hı, okay. Peki şu an için %1 tahmini çok mu ee, pesimist olur? Bayağı pesimist olur. Ben çok pesimist olacağını düşünmüyorum. Yani şu bugüne itibariyle pesimist, pesimist olacağını söylerim, düşünmüyorum. Sönerim Barkan, %1 derken infected olanların %1'i demeye çalışıyor. Dünyanın evet. %1'i demeye çalışmıyor. Ha yok, ben toplam defa bahsediyorum. Yok, infected olanların %1'i. Ha, okey. Zaman... Yani herkesi test, test ettiğimiz... bugün dünyanın %7'li kişi hasta olacak diyorlar. O da bugün... 0.7'ye diyor yani, yani. Soru şu aslında, bugün herkesin test edildiğini varsayalım. Bütün semptomları olan insanı hepsini test ettik. Ee, ve bu insanlardan yüzde kaçı öldü günün sonunda? Ama böyle bir mühendislik bakış açısı yapılamıyor diyorum. Anlatmaya çalıştığım bu doktorlar bunu böyle konuşmamaya çalışıyor. Özellikle çünkü çok yanlış bir bilgi veriyor. Yüzde bir denildiği zaman ki doğru muhtemelen yüzde bir rakamı doğru çıkacak. Yüzde bir Fakat... rakamı şu yüzden yanlış. Ee, eğer sen case, şu andaki case oranına bakarak... Bunu death rate hesaplıyorsan yanlış. Fakat e death ki. oranına bakarak tersten gidersen bu doğru olur. Mesela çünkü death, her, death şu anda en yanıltmayan şey. Hani insanın ölüm sebebine korona değil yani demezsin yani. Niye ama korona de... değil dedikleri oldu İtalya'da. Çünkü adam kalp krizinden Hı. şeyde koridorda beklerken öldük. Neden öldün Kalp krizinden öldü. Korona yani yani evet, e, yüzünden coronatif. öldü. Ancak korelatif bir şekilde e, elimizdeki şeyler var. Yani nedensellik yaratacak şekilde okumak mümkün değil şu andaki datayı. Ve oradan o yüzden e, tersine mühendislik, reverse engineering yaparak da ölenler üzerinden hastalığın öldürücülüğüne ilişkin bir rakama ulaşmak mümkün değil. Çünkü gerçekten paralar akan çok fazla. Yani kompleks 4-5 tane, en az 4-5 tane değişken That, var. Bu ama -20 tane. ama bir, %1 diyelim Barkan. E, nereye götüreceksin onu merak ettim. %1 Bunu, diyelim e... şimdilik. Okey. Mesela biz e, bu sistemi şeylerde falan da kullanıyoruz. Hmm. Mesela trafiği modellerken falan da kullanıyoruz. Şeyde. E, bir de şöyle bir şey diyelim. Time to e, death diyelim. Bu insan, bu, bu virüsü kaptıktan kaç gün sonra ölenler öldü? Benim bildiğim kadarıyla 20 gün gibi bir data var. Evet, 20-21 gün gibi bir data var. 20 days diyelim. Hı hı, tamam, güzel. Bir de şey önemli. bir Bunun... E, ee, salgın e, gücü var ve bu virüs ortalamada 3 günde bir falan double ediyor en peak zamanında. Averajda da böyle 5 günde double ediyor. Bir de time to double diye bir figür ekleyelim. Bu da ne diyelim? 5 gün diyelim mi? Yani sonuçta normalde daha kısa ama. 4 diyelim istersen. 3 ile 5 arasında bir rakam vardı ortalama olsun. Fark etmez. 4 gün diyelim. Sonra bir tane days diyelim, tamam mı? Hemen hızlıca şöyle bir şey yapayım. Şimdi senin bugün, atıyorum Türkiye örneğinden gidersek, 21 tane case açıklandı, ölüm. 21 death. Hı hı. X case diyelim. Case'i bilmediğimiz varsayalım çünkü bütün... ...insanların test edilmediğini biliyoruz ama 21 kişinin ne olduğunu biliyoruz aşağı yukarı evet, ta, yani orada vaka sayısı artık 10 bin midir 50 bin midir 3.000 midir Hı -hı. 5 midir ta yani, yani tahmin hepsi eğer biz bu yüzde bir tahminimiz aşağı yukarı akırdısa tamam mı ben yani değil diyelim ama e, hani olsaydı, ha. bence bence e, şey iyimser bir tahmin şey yüzde bir eğer bu olmuş olsaydı demek ki birinci gün 2100 case x death muhtemelen sıfır death ama böyle bir şey olacaktı. Bunun üzerinden de time to double'ı bunu dörtle çarparsın, 8400. işte case diyebilirsin. Sonra, böyle bir model çıkartırsın. Bu senin modelin. Yanlış olmak, doğru olmak zorunda Sonuçta bir e, case sayısının, reliable bulmayan insanların kendi ülkesindeki aşağı yukarı e, case'leri hakkında fikir olması için benzer model uygulayabileceğini düşünüyorum ben. Benim sadece görüşüm bu. Sonra bunu da şey yaparsın, her 4 gün e, şey yapacağını düşünürsen, double edeceğini düşünürsen, işte 16.000 işte 32 bin gibi gibi, 64 <gülüyor> gibi vesaire, <gülüyor> bu rakama ulaşırsın. Sonra da işte bunu bu şekilde modellersin. Her case sayısı geldiğinde de fine-tune edersin bu modelini. Bu sonra aşağı yukarı actual case sayısını yaşadığın yerde verir gibi. O yüzden hiç case sayısına bakmana bile gerek kalmaz. Bu sayede sadece def, açıklanan death'in datasının daha reliable olduğunu düşündüğün noktada bu model senin işine yarayabilir. Okey anladım dedin. Yani şunu diyorsun aslında ölüm sayısının bir eksik bir fazla olmadan çok net bir şekilde biliyoruz. Hastalığın öldürücülük oranı ile ilgili elimizde iyi bir yüzde eğer bulabilirsek toplam vaka sayısı ile ilgili çıkarımda bulunabiliriz oradan. Ve bunu sürekli iki taraflı olarak da birbiriyle doğrulayacak şekilde evet. bir model içerisinde oturtabiliriz diyoruz. Yani şunları yüzde bir değiştirsin. Sosunabilir miyim Markan? Hı hı. Şuna takıldım birazcık, hatta bir vakit olursa bundan sonra ben de bir e, fikrim paylaşmak isterim birkaç dakika. Hı hı. Olur olur. E, sorum şu, e, double zamanı evet, yani 3 ile 5 arasında değişiyor ülkelere göre vesaire ama... ...doubling time birazcık o süreç içerisinde nerede olduğunda da e, ilintili. Çünkü hı. growth rate'in çok ciddi bir azalma eğilimi de var. Yani hı hı. ve bu bir yerden sonra işte growth rate %100'den %40'lara düşüyor. 20'ler, 25'ler civarına düş, düşüyor. Şu an İtalya'da 13-15'lerde. 13'lere gelmişti. Geri 15. Yani moving average 15 gibi düşünmek lazım. Muhtemelen bu daha aşağı gidecek, growth rate. Hı hı, ee, hı. Şey, hem önlemler arttıkça hem de e, insanlardaki panik arttıkça, aynı zamanda da e, eğer varsa teşhis edilmemiş vakalar, immünite hı. arttıkça. O açıdan bu modeli nasıl? O yüzden sadece geçmişe bakıyorum. Yani bu son 20 gün içerisindeki time to double'a bakıyorum. Çünkü amaç burada modellemek, geleceği modelliyorum. Çünkü buradan ben ekstrapload edeceğim mesela bu rakamları. Önümüzdeki ay içerisine. Ee, dolayısıyla bu bana şimdi bir fikir verecek. Bunun, <gülüyor> bu modelin e, şeyine göre... E, ...ivmesine göre aşağı yukarı işin nereye gideceğini az çok görebilirim. Bunu grafiğe otursak mesela çok daha kafamızda oturur aslında. Bu tarz bir şey. bir şey. Diyorsan eğer mesela aslında ikna edici oluyor. Case sayısını yine ölçmeye devam ederim. ...bağımsız Hı -hı. bir şekilde, case sayısını ölçerken sürekli dinamik bir şekilde de doubling time'ı değiştiririm. Ve onu evet. sürekli sürekli direnlik uygularım dersen... Aslında. Onu güneşli, fa, onu hırı fine-tune edeceksin modeline göre. Yani... Burada ben... şöyle bir kaynak önerebilirim eğer e, ilginizi çekerse. Benim biliyorsunuz uzun zaman araştırma şirketleri geçmişim var. Bu şirketlerde de çok ciddi tanıştığım, birlikte çalıştığım istatistikçi, modellemeci arkadaşlarım oldu. Onların bence en iyilerinden bir tanesi Serkan Ceren. Bununla ilgili bir şey yaptı. Çalışma yaptı, yapıyor hala. Rolling bir çalışma bu arada. Onu isterseniz kısa bir paylaşabilirim. Göster. Güzel olur. Geldi mi? Hı hı. Ee, çok anlatamayacağım şeyi ama LinkedIn'deki makalesinden takip edebiliriz. İşte burada gerçek rakam ve modelin tahmini arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz. Aslına bakarsanız 22 Mart rakamı açıklandı. Bu da 974'tü galiba. E, Modeli göre 1264 olması gerekiyordu. Tabi e, aralarda bazı şeyler oluyor, e, farklar e, olacaktır muhtemelen. E, fakat ben dünün açıklanan e, test yapılmış insan sayısıyla ondan önceki günün açıklanmış test yapılan insan sayısının arasındaki farktan dolayı e, enfekte e, farkının oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü bir tanesinde sayı yaklaşık 3500'lerdeyken, evvelki gün 3500 test yapılmışken Dün 2700 kadar test yapılmış ve 974 sayısında da 2700 testte yani evvelki güne göre daha az test yapılarak ulaşılmış. Ve esas olan şu, bu kabul edilemez bir şey. Yani hastalık bu şekilde seyrederken her gün test sayısının artması lazım. Azalması kabul edilemez asla. yani Ve bizi çok yanlış yerlere götürür e, dataya bakarken. E, ona rağmen şeyi görüyoruz tabii. Yani 25'ti değil mi dünkü e, ölüm sayısı? Toparla galiba um, 21 oldu. Yani. Ha dün dün 21'de, ondan önceki gün 9'du yanlış hatırlamıyorsam. Yani, sürekli sürekli double etti her gün aslında e, Türkiye'de. Yani ama iki, bu bu bu, çok, evet. iki buçuk katı kadar büyüdü aslında ölüm sayısı dün evvelki güne göre. Ama test yapılan insanların azalması sebebiyle vaka sayısında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Ee, yani dilim söylemeye de varmıyor ama burada kasıp bile aranabilir yani çünkü. Hayatın olağan akışında test, yapılan test sayısının bu gidişat içerisinde azalması hiç beklenmeyen bir şey. Yani böyle bir şeyin olması hiç normal değil. Tamam. Dolayısıyla... Peki Barış, önemli bir şey söylüyorsan bitir sonra bu konuya atlayalım ama ben şu şeyi merak ediyorum. 65 yaş grubunun özellikle evden çıkma yasağı ile yönetilmeye çalışma stratejisini, Türkiye'de merak ediyorum çünkü mesela Barkan Londra'da ben Londra'dayım buradaki dilde de çok benzerlikler var işte sokağa çıkma baskısı ile ilgili Fransa'da ve Viyana'da durum daha da hatta katı. Halil geçen bahsetmişti cebine onur sözü yazdığı mektup koyuyorsun vesaire. E, ama Türkiye böyle direkt tak diye tepeden e, hani 65 yaş grubu evden çıkmasın yasak. Hatta suç noktasına getirmesini falan nasıl değerlendiriyorsunuz? E, burayla ilgili bitireceğim bir şey varsa onu söyle sonra da geçebiliriz buna. Burayla bir şey. ilgili biraz daha devam edebilir miyiz? Ben hem Barış'a soracaklarım var hem de benim de göstermek istediğim bir şey vardı aslında. Dataları ayrıca geleceksek orada da konuşabiliriz. Söylediğim bambaşka bir konu oldu için diyorum o zaman. Tamam, sonra yani ben, ben, tutuyorum, ben sonra dönelim o zaman. Yok, aslında ikisini, ikisini bağlayabiliriz gibi gözüküyor. Çünkü şöyle, şimdi şuradaki datada e, da gördüğümüz gibi şu kırmızı olan Türkiye'nin e, yükselme eğrisi, e, dünkü rakamla birlikte bu birazcık muhtemelen İtalya'ya yaklaşacak, ama hala çok yüksek. E, az önce senin gösterdiğin grafikte de gördüğümüz Türkiye şu anda hastalığı e, en kötü karşılayan ülke gibi gözüküyor. Bakın, bunları bu kadar net, açık ve sert söylemek ve böyle konuşmak gerekiyor. Çünkü bu gerçek. Yani şu anda 12. gün itibariyle Türkiye e, tespit edilen vaka sayısında İtalya'yı 3 kat geçmiş durumda. 12. gün itibariyle. E, bu şaka değil. Yani böyle işte rakamlarla oynayarak, test yapmayı azaltarak falan filan varabileceğimiz bir yer yok. Gerçek bu. İnsanlar hastalanıyorlar. Ve ölüyorlar ve Türkiye'de sistem kötü işlediği için e, az önce söylediğiniz gibi hammer yani çekiç gerçekten vurulmadığı için hala 65 yaşın sokağa çıkmasını engellemekle falan uğraşıldığı için hala bugün insanlar Boğaz'da balık tutmaya gittikleri için dün Caddebostan'da bostanda e, kendilerini çimlere serdikleri için bu iş Türkiye'de yeteri kadar ciddiye alınmıyor halk tarafından çünkü otorite e, ...halka bu işin ne kadar ciddi olduğunu hala yeterince anlatamamış durumda. İnsanlar da anlatılmayınca anlamıyorlar. Çok normal bir şey bu. Orada e, şöyle bir kadar... denge... Barış çok kısa gireceğim. Sürekli şu endişeyi yaşıyor bence bütün dünyanın politikacıları. Ciddiyetinin farkına vardıracağım diye insanları panik yaptırmayayım. O aradaki ince çizgiyi ve dengeyi tutturmaya çalışıyorlar. Bu da insanların e, stres seviyesini önemsemelerinden değil... E, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili ciddi anlamda endişe içinde olmalarından kaynaklanıyor. Doğru. Peki e, birini seçmemiz gerekse insanların hayatta kalmasını mı yoksa ekonominin hayatta kalmasını mı seçeriz? E, seçim bismillahirrahmanirrahimden bence boşuna konuşmuyoruz. Alın, alın alın size korkunç zor bir soru yani. Şimdi yani, ekonominin iddarda e, bulunan otoriteyi elinde tutan insanların cevap vermesi gereken soru bu. İkisinden bir tanesini ayakta tutabiliriz. İkisini birlikte ayakta tutma şansımız yok. Dolayısıyla baltayı vurmamız, hayatı gerçek anlamda durdurmamız, duran hayatta sıradan insanların yaşamlarına devam edebilmeleri için gerekli desteği sağlamamız ve bu işi yavaşlatmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yoksa Türkiye koronavirüs salgınında vaka, ölüm vesaire her türlü istatistiki anlamda dünyada açık ara birinciliğe doğru gidiyor. 12. gün söylüyoruz, gidiyor. Ya evet, bunu engellemek için ne yapacağız? Muhtemelen gidecek. Türkiye bazı şeyleri insanlarına enforce etme konusunda çok e, tarihsel olarak struggle etmiş bir ülke. Bence öyle olmaya devam edecek. Türkiye'de günde kaç kişi trafik kazasında ölüyordur aşağı yukarı? Herhalde bir 10 kişi ölüyordur en iyimser e, senaryoda. Ee, i̇nsanlar hala hız yapmaya devam ediyor, işte ne bileyim, birbirini hatalı sollamaya devam ediyor, ee, ıvır zıvır. Çünkü orada bir kural var fakat o kuralın arkasında bir işte rüşvet mekanizması var, bilmem nesi var vesaire. Dolayısıyla insanların kültürüne yerleşmiş, e, yani iş ciddiye binmeden kurallara uymama e, şeyi var, e, durumu var. Bu son ana kadar, illa o tabloda bir numaraya biz yükselene kadar cadde bostanda insanlar piknik yapmaya devam edebilir yani. Durum e, biraz ona varıyor. Uluç. Ben şeyi bir paylaşabilirim. Ee, bu arada yani seçecek olsak Hammer tarafında ve olabildiğince en sert Hammer'ın uzun vadeli toplam fayda, ekonomi, sağlık, devamlılık vesaire anlamında ben de daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, ama bununla beraber verilerle ilgili birazcık farklı düşüncelerim de var. Ee, az önce gösterdiğin yazıda Barış mesela şeyi birazcık daha farklı okuyorum ben. Çok pozitif bakmaya çalışmayacağım ama yani bu tarafları da sadece düşünmek lazım diye düşünüyorum. E, double ederek geliyor ve tahmin 1200 gibi gör görünüyor oradaki modelde ama yazı aslında o modelin doğruluğunu e, savunmak yerine şunu da söylüyor bence. Asla pandemik eğrileri tam olarak da o geometrik geometriyi koruyarak gidemez ve S-curve benzer diyor. Bu arada benim gördüğüm kadarıyla bir kısım S-curve benzeyeceğini savunan, bir kısım lojistik logistik denilen bir şeye benzediğini savunanlar var genel pandemiklerin. Doğası gereği. Ee, o yüzden aslında Growth rating ve bir uç, noktada biraz düşmesi açabilir misin? s ve Lojistik görevlerin şeyini nasıl gözüktüğünü yukarı mı aşağı doğru mu? Ben de bir tane ekran paylaşayım. Oradan geleyim. Bir saniye alacağım. Bir tane de şuradan... Gürsel Açalım bu şu anda hazır değil. Tamam olsun. Çünkü şey almış oluruz. Aşina almış oluruz. İsterseniz buradan başlayarak anlatayım. Bu benim 2-3 gün önce İtalya'yı böyle anlamak için çalıştığım bir Excel tablosuydu. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Bazı karşılaştırmalar var. Zaten hani herkesi dev, hani ilk vakanın bulunduğu gün itibariyle karşılaştırıyor. Ee, ya Barkan'dan ya Barış'tan geçen WhatsApp grubuna gelen bir şey vardı. Gün kaydırarak bakıyordu. Galiba Balkan bakmıştı bu aslı modeli birazcık daha iyileştiriyor. Yani ülkelerin ilk günü değil de bazıları aslında vakayı daha geç keşfetmiş olabilir. Ulu tane bakış. Çok özür dilerim. Bir parantez paylaşabilir miyim? Ya aklıma geldi söylemeden edemeyeceğim. Yani Barış da, Barkhan da sen de Böyle çalışmalar yapmışsınız. Bunları ne olursun şey yap bana atın veya şeye atın, paylaşalım. Çünkü başka insanlara gerçekten faydası olabilir. Yani tweetleyelim, sağdan soldan paylaşalım falan. Değerli şeyler. Parantezi kapattım ben Lütfen da, devam bu geldiğinden beridir bir vakit ayırıp bunu update edip sizinle paylaşmak istiyorum. İçine Türkiye'ye de koymak istiyordum. Daha detaylı bunu yazar paylaşırım. Çok vaktinizi almadan kısaca şeyi anlatayım. Bir tane bakış açısı şu gün, yani günü kaydırmak bir derece iyileştiriyor. Hala kopuk kalıyor. Bir tanesi ilk 200 vakadan sonra ülkeleri karşılaştırmak. Sizin az önce gösterdiğiniz... Çok ülkenin olduğu grafikler o şekilde bakıyor. Ya da işte ilk 15 vakadan sonra e, karşılaştırma. Fakat şöyle bir karmaşıklık var. Zaten o hani insan beyninin lineer çalışması ama bu geometrik artışları anlayamamasıyla ilgili. Diğerden sonra artış düşüyor. Ama şöyle göstereyim. Mesela bu İtalya'nın toplam vaka sayıları ve gerçek propriety günler arasındaki. E, öyle bir veri gelebiliyor ki aslında burada 20 kişi daha geç keşetmiş oluyorsun ve test yapma. Ejedeten henüz artlamış olduğu için burada yüzde 425 görüyorsun. Aslında o gerçek bir yüzde 425 değil ya da sonrakini 276, 99, 46. Biraz şunun gibi arabanın benzin göstergesini sıfırladığında bir hani bir gün iki gün kullanana kadar onun bir kendini bulması gerekiyor. E, yukarı aşağı salınımlar oluyor ve stabil bir yere oturmuyor. E, dolayısıyla Bunları modellerken birazcık düzeltmek gerekiyor. Şu an Türkiye iki gündür %100 büyüyordu vaka sayısında ve bugün işte %40-50 tam hesaplamadım ama o civarda büyüme gösterdi. Şu da olmuş olabilir, onu söyleyecektim. E, son gün yapılan test sayısının düşüşü, test tekniğinde ve sanırım yöntemlerinde ya da test merkezi sayı sayılarında da son günlerde değişiklikleri oluyor. E, testlerde de belirli kriterler var olgu olarak kabul edilmesi için. Sanırım olgu kriterleri değişti ve test yapma kapasitesi artınca daha fazla insan testleri dahil edildi ama o önceki günlerden bir birikmişliği de ...içine alabiliyor. Eğer o birikmişlik sebebiyle son günlerde... 3000 vesaire sayılarda testler yapılıp... ...onların içerisinde daha fazla vaka bulunduysa... ...özetle şuna geleceğim, uzatmayayım. Yani %100 ilk gün büyüyüp sonra bugün %40'a düşüp... ...ertesi %150 gibi bir şey de görebiliriz. Benim anladığım şu ana kadarkilerden, onu özetleyeyim. Bir yerden sonra daha mantıklı rakamlara geliyor... ...ve elde bir data point olduğu için... ...birazcık daha kendi içinde mantık akmaya devam ediyor. Çin'e Çin e de bu arada bakmıştım da şu anda elimde yok. Mesela şurada %51 var ama onu çok görmezden gelmek lazım. Çin'de de böyle bantlar var. Ama özetle şeyi görebiliyorsunuz yani. Burada %40-30 dolarlarındayken growth rate yani bir önceki güne vaka sayısının artışı. Sonraki dönemde %20-25 band, bandına geliyor. Son günlerde 13 bandına geliyor. İtalya'da son günlerde tekrar bir artış var 14-15. Bir de şeyi unutmamak lazım. Bu vaka artışların hangileri bilinen vakanın çevresinden hangileri yeni bir lokasyonda çıkıyor. Yeni bir lokasyona çıkarsa daha yüksektir. Artış oranına giriyor. O ana datayı etkilemeye başlıyor. Ya Böyle aslında karşılaştırma yoksunlukları var. Ben buradan şu dersleri çıkardım. Daha uzatmayacağım. Türkiye için bence 4-5 gün sonra bir stabil growth rate'i görmeye başlayacağız. %40 mudur, %30 mudur? Yani ben şöyle umut beslemeye başlayacağım. Bu ne zaman 20'lere gelir, ne zaman 15-10'lara gelir? Sanırım yani 7-8'lerden sonra aslında daha yönetilebilir yere giriyor gibi görünüyor. Tabii ki growth rate şöyle de bir şey. O growth rate'e geldiğinde senin nominal rakamın ne kadar... Gel, ne, nereye ulaştığı tabii ki sıkıntılı bir durum. Sen 100 bine ulaşıp çok düşük bir growth rate enşur ettiysen iyi bir noktada gibi hissedebilirsin. Ki hakikaten de iyi olabilir. Ya da sen bin sındır ama önünü alamıyorsundur. Ama ters taraftan da hastane kapasiteleri growth rate ile çalışmıyor. Nominal kapasite ile çalışıyor. O yüzden zor bir problem. Bunu anlatmak istemiştim. Bir de ee, hastane ben... çok harika abi. Süper bir noktaya değindi. Bir de orada e, growth rate'in düşmesinin sebebi bir tanesi triajın e, değişmesi olabiliyor. Yani ilk e, screening bu üç tane, dört tane soru soruyorsun ya. Ateşin var mı, kaç? E, öksürün var mı? Vesaire sorularının neyi trigger ettiği çok önemli. UK'de onu değiştirdikleri anda growth rate düştü mesela. O yüzden o, o, oradaki değişiklikleri de o şekilde yorumlamak lazım. Bence iyi ki paylaştınız bunları, güzel. bunları bilmek lazım ama e, ben birazcık daha sosyal bilimler perspektifinden yaklaşıyorum ister istemez ve o zaman bir tane bunları bilmek lazım mı aslında bir de onu da konuşmak lazım bence. çünkü bunu bunları gerçekten bilen insanlar bu konuda üstüne çalışan hani bu virüsün nasıl yayıldığı konusunda çalışan ya sağlıkçı ya araştırmacı ya da bu konu üstüne hani e, bir karar alabilecek makada e, bulunan insanlar mesela Fransa'da bu insanlar ...verileri düzgün bir şekilde yayınlıyorlar. Ya da en azından biz öyle düşünüyoruz. Ve de öyle yaptıklarını düşünüyorum bu arada, inanıyorum yani Fransa'nın. Hani Türkiye'de... ...evet, soru işaretleri var. Fakat... ...bizim bu debt rate hesaplamamız... ...bizim bu doubling time hesaplamamız, bir model kurmamız, bu modele göre... ...bir şeyler düşünmemiz ne kadar doğru... Bun, kendi kendimize dezenformasyonu da yol açıyor olabiliriz. Onu ee, demeye çalışıyorum. Aynı kanaldan bir şey söyleyecektim. B Hı. Bence referans nokta sok Tamam yani böyle bir şey yapsaydık, böyle bir hesaplama yapsaydık... ...böyle çıkarımlar olurdu. Açısından çok faydalı aygıtlar, araçlar olarak değerlendiriyorum. <gülüyor> Markanın yaptığı hesabı da, Uluç'un yaptığı hesabı da. Ee, ama bunların bir girdisi var. Ve yani mühendislik genelde sabit değişkenlerle çalışıyor ya... ...yani bir şeyin bir efeks konstantı var. Onu alıyorsun, o zaten... Evrensel olarak o rakam öyle. Ve onun üzerine modeller kurgulayabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Bu taraflarda, bu burada sabit bir aslında başlangıçtaki rakamlarımızın hepsi oynak. Ee, o yüzden de diğer taraftan şeytan avukatlığını yaparak şöyle diyorum aslında Uluç'un şeyine. Evet o rakam %20'ye düşse Türkiye'nin büyüme hızı, sonra %15'e, sonra %7-8'lere düşse bu seni ve beni rahatlatır. Ama tam olarak da seni ve beni rahatlatması için buraya o rakamlar servis ediliyor olabilir. Çünkü arka taraftaki mekanizmayı ve o rakamın nasıl ortaya çıktığına baktığımızda, yani biz bilimsel olmayan bir şeyden çıkan bir şey üzerine bilimsel bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Orada geriye doğru, hani arkaya doğru takip etmek ettirmek gerekiyor silsileyi. O rakamlar gerçekten bilimsel olarak toplanmış olmalı ki biz onların üzerine yaptığımız modellemeyi gerçekten e, ciddiye alabilelim. ...ben ciddiye alamıyorum... ...arka taraftaki gelen datayı... ...bu da Halil'in söylediği şeyleri de biraz bağlantılı... ...sol taraftaki ekranı şu yüzden paylaştım... ...şimdi burada tepede Çin var tabii ki ama... ...arkasında yani... Işte ...İtalya'yı, Amerika'yı birazcık... ...arka tarafa bırakarak söylüyorum... ...şimdi buradaki tabloya bakınca... ...şöyle okumak da mümkün mü belirli bir ölçüde? Yani yanlış düşünüyor olabilirim... ...demokratik olarak daha ileride olan... ...ülkelerin rakamlarını görüyorum ben burada... ...baktığımda... ...yani... Norveç, Sweden, Kanada, Danimarka, Belçika, Avusturya, Hollanda, UK, İsviçre... Ben zengin ülkeler derdim çünkü bu insanlar arasında, bu ülkeler arasında Çin'e gidip gelen, uçak kullanarak bu e, epidemi başlamadan önce kendi ülkelerine e, bu virüsü getiren bir sürü insan oldu. Türkiye'de olmamasının sebebi, bir sebebi de bu yani Türkiye'de geç başlamış olması Bu alternatif bir açıklama olabilir. Yani gerçekten daha varlıklı insanlar gittiği için olabilir ama ben o kanalı takip etmiyorum. O ha. korelasyon yoktur Buna... demiyorum. Onu bir tarafa koyuyorum. Ben başka bir korelasyon görüyorum. Ülkelerin demokratiklik seviyesi arttıkça datayı, da daha çok test yapma ve yaptıkları testi daha çok dışarı paylaşma ve rakamları daha doğru paylaşma. Hı eğilimin de olsalar eğer bu odada da böyle gözükürdü demeye çalışıyorum aslında. Ha, anladım, anladım. Ee, tamam, orası Ali... da doğru, doğru. Aha, bu, o yüzden aslında Abi, senin ee, en başta bi, söylediğin şeye bahsatmış oldum. Burada bir, burada bir saplama yapacağım izninizle. Abi um, Halil, um, doğru bir şey söylüyorsun fakat şunu da unutmamak lazım. Bu verileri biz her ülkenin Sağlık Bakanlıkları'nın açıkladığı veriler olarak görmek zorundayız. Ve bunları respekt etmek zorundayız. Ve ben... Hı hı. Um, Modellememe... Neden zorundayız? Şöyle. Yani her ülkenin old, tarihsel yeah. siciline bakarak ona oranla dikkat almak daha doğru değil mi yani? Geçip... Bu, bu çok büyük bir problem yaratır. O zaman da modellememiş oluyorsun. Mesela senin bu gibi pandemik durumlarda, doğal afetlerde, ekolojik problemlerde geleceği nasıl olacağını aşağı yukarı anlamanın tek yolu modellemek ki senin model, veya benim model, anlamamız hı. gerekiyor mu bu seviyede soru buydu yani bu bunu modelleyen insanlar hani e, evrimsel e, işte viroloji dalında çalışan bir insanın bunu gerçekten anlaması lazım ama bir vatandaş olarak bizim bunu anlamamız gerekiyor mu bu bu çünkü bu desanformasyon değer üretiyor mesela bu e, şeyde medium'da ya da twitter'da paylaşılan e, sağlıkla alakası olmayan insanların assumption yaparak mesela bu virüsün death rate'i şudur. Ya kardeşim, virüsün death rate'i en son bütün olaylar bittikten sonra kaç insan enfekte oldu, kaç insan öldü, böyle hesaplanır. Bu yani bu intrinsic bir value değil bu. Hani tabii ki griple Ebola'yı karşılaştırabilirsin. Dersin ki bunun death rate'i daha yüksek tabii. Ama hani Ebola virüsü içinde encode şekilde %30, bilmem kaç diye gelmiyor ki. O yüzden de İtalya'da yüzde sekize sıkkladı, işte Çin'de bu, şu ana düşüyor. Şöyle yapman gerekiyor. Ee, ya kardeşim, global warming'in e, dünyaya verdiği zarar 2030'da ölçeceksin. Şu anda hiç bakmayacaksın karbon salınımına ya da işte buzulların ne kadar erime rate'ını. Yok rate öyle bir şey Ona demiyorum tabii ki. Diyorsun sen şu an. Yok yok, biz bakamayız yani, diyorum. O da, o da yanlış. Hayır Her de, şey pek, de belki yanlış anladım. Biz bakamayız, bizim bakmamız bir şey. ...eklemez, bir value getirmez bu duruma diyorum. Bir şey söyleyebilir Value mi? getirmez ama bilinç, bilinç getiriyor. Biz bunu modelledikçe daha iyi farkına varmış oluyoruz ne olup bittiğinin. Tamam, Tabii ki yani... bizim modelimiz bir virolog kadar iyi bir model değil. Ama mesela en mantıklısı bence şu... Biz bir yandan modellemeye çalışalım. Ama bir hep referans olarak alalım. Onların modelleriyle karşılaştıralım, Bakalım bizim modelimiz ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Tabii, tabii, tabii Onların şüphesiz. modellerini de okuyalım. Onların modellerinin, onların verdikleri hani conclusionlara da respekt edelim. Hani bizim kendi conclusionumuzu vermemiz bir tehlike içeriyor bence. Ben sana yüzde yüz katılıyorum evet. Ali. Bu arada benim kendimce aldığım şuydu. Eğer bunların hiçbirisine bakmasaydım ...kendi adıma şunu düşünecektim, o gösterdiğiniz makalelerin çoğu benim de farklı yerlerden karşıma çıkıyor... ...ve beni yanlış düşüncelere sevk edebilirdi. Ben içine girip baktıkça şunu kazanıyorum aslında... ...ne kadar veriden yoksun olduğumuzu ve bazı varsayımlarla ancak modellem yapabileceğimizi, ...ki varsayımları koysan dahi yetersiz olduğunu... ...bunu gördükten sonra benim diğer gördüğüm şeylere inanma oranım çok ciddi şekilde düştü... ...kendimkilerle başkalarından gelenlere dahil. Sorgulama kapasiteni artıyor... Bu kişisel Tabii. karar alma ve en azından bilinçlenme konusunda bence bir katkısı var. Yani modelleyip de empoze etme değil, tam tersi gelen şeyleri aslında eleme anlamında bence ekstra bir faydası var diye düşünüyorum. Çünkü yanlış yani her şey yanlış. Bu arada Halil'le şey konusunda çok katılıyorum. Bu verilerimi benim mesela atıyorum kendi burada Excel'imde yaptığım şeyi gidip publicly publish edip bakın arkadaşlar demem kesinlikle zararlı olabilir. Bir insan buna göre aksiyon alırsa ben bunun sorumluluğunu almak zorunda değilim yani. Hani Zaten böyle bir şey paylaşmamalıyım. Ben official bir şey değilim ama e, dediğim gibi hani <gülüyor> hobi olarak e, bunları yapmanın ben sakıncası olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki. Hobi olarak, yapmaz yapmaz. Hobi olarak, <gülüyor> olarak yap. <gülüyor> ya, ya, bu arada burada sen... Ya... Buluş, devam. sen devam et. Hı, pardon. Buluç bir şey diyecek miydin? Çok kısa şeyi söyleyecektim ya. Gördüğüm bu arada yani dil olarak az önce konuştuğumuz ile ve Varkan'ın da Google'ladığı noktaları bence dilinde en çok bulunduran yazı da o e, Hammer Dance yazısıdır Yani kendi içerisinde. Yani bir grafik koyuyor ve ben bu grafiği make-up ettim diyor. Yani hani kafamdan attım diyor. Çünkü bunu şu anda görmek mümkün değil diyor. Bence publicli olan şeylerin de bu dile sahip olması gerektiği düşünüyorum. Burada e, e, az o göstermişken oradan, da, oradan da, çok ilgimi çeken altında. bir şey vardı. Onu da araya sıkıştırayım. Mesela şöyle bir tablo paylaşıyor aslında burada. E, bir dakika göstereceğim. Ha, şu anda... Heh, şu anda gördüğünüz tabloyu paylaşıyor aslında. Ondan sonra yani burada bir soru çıkıyor. Sonra diyor ki, bak bizim diyor bir önceki baktığımız grafik burasıydı diyor. Şimdi grafik böyle oldu diyor. Yani aslında çok öngörülemez şekillerde de değişebiliyor aslında. Henüz böyle iki üç noktayı birbirine bağlayıp da grafik çizebileceğimiz netlikte elimizde gerçekten e, veri olmadığını destekliyor. Ya bu konuşma aslında şöyle bir şeye sebep oldu. Neresinden girdiysek girdik, hepimiz bu noktada anlaştık değil mi? Yani şu anda hani ben de aslında lafa girerken bunu söylemiştim. İşte çok araştırma şirketinde çalıştım, çok istatistikçiyle birlikte çalıştım, çok modellemeci gördüm, çok model gördüm. Fakat bu konuyla ilgili data pointimiz henüz yeteri kadar olmadığı için şu an söyleyebileceğimiz her şey spekülasyon değilse bile ona çok yakın bir şeydir. Hani bunu söylemekte bir sakınca yok. Zaten lafa böyle başlamak lazım. E, fakat burada esas kritik olan şey şu. E, ben salgının başladığı günden beri %100 şeffaflık diyorum. %100 şeffaflık. Çünkü e, insanlar şunu dediler işte yok işte insanlar e, panik olurlar, psikolojileri bozulur. E, ekonomide panik çıkar ve işte borsa üst olur vesaire. Hayır mesele o değil. Mesele şu insanların bu bilgilere ulaşma hakları var. Eğer otorite %100 şeffaf bir şekilde bizimle bu bilgileri paylaşmazsa o zaman biz de kendi modellerimizi kurmaya başlarız. O zaman biz de ta kendi tahminlerimizi yapmaya çalışırız. Neden? Bir, aklımız var. İki, bize bir şey söylemiyorlar. Bize tatmin edici bir açıklama getirmiyorlar ve içinde bulunduğumuz durum bizim canımızı ilgilendiriyor. Biz bu duruma tatmin edici açıklamalar aramaya başlıyoruz. Bizim böyle bir şey arama aslında durumumuz yok. Bize bu ee, açıklamayı Boris Johnson'ın yaklaşımı şey... doğru buluyor musun? Mesela yakınlarınız ölecek diye lafa girmek daha mı doğru acaba? Yani ben kendi fikrimi söylemiyorum. Sen ne düşünüyorsun ve siz ne düşünüyorsunuz? En başta çok tepkiyle karşılandı. Bugünün perspektifinden bakınca normal bile geliyor adamın söylediği. Doğrusu Boris Johnson'ın herhangi bir fikrine katılmam çok olası değil. Ee, evet. Ama e, bu konudaki yaklaşımını eğer Hammer olarak göreceksek, yani bu bir baltaysa eğer e, İngiliz toplumunun psikolojisine vurduğu hepiniz buna hazır olun ve dolayısıyla e, otoritenin e, uyarılarını dikkate alın için yaptıysa eğer bunu, o zaman anlaşılır bir şey. Ben de bu noktadayım açıkçası. O yüzden kimse benimle konuşmak istemiyor bu aralar. Biz konuşuyoruz sen de bu, merak etme. <gülüyor> ben Boris Johnson hakkında bir şey söylemek istiyorum. Kendisini yaptığını balta olarak görmüyorum. Hani politikada da vardır, non-apology denir. Hani, a böyle hissettiğin için özür dilerim, üzgünüm. Hımm. Seni böyle hissettirdiğim için değil. Üzülmene üzüldüm falan gibi. Evet. Yani seni üzdüğüm için üzgünüm değil. Üzüldüğün için üzgünüm. Burada Boris Johnson yakınlarınız ölecek dedi. Fakat adam bir hafta boyunca barları mesela kapatmadı. Ee, e, barlarda çalışanlara da hani risk risk, yaşın üstünde çalışan bir sürü e, barda çalışan bir sürü insan var e, İngiltere'de. Yaşlı insan hala barda çalışıyor. Ee, onlara da çalışmamalarını şey yaptı, önerdi. Ee, en büyük bar zincirlerinden biri, e, birinin sahibinin açıklaması var. Varyspunz. Ee, adını bilmiyorum. Ee, Natasha söyledi bana. Yer, evet. ee, e, yok. Yok. Adam biz çalışmaya devam edeceğiz. Bize öyle bir haber gelmedi kaf kafasında yani. Bir de üzerine şey dedi, aklımın ucundan dahi geçmedi tarzı bir şey söyledi, kapatmak. <gülüyor> yani. yani devlet başkanı böyle yaparsa abi, işte yakınlarınız ölecek demek böyle yaparken eziyetten başka bir şey değil. Yani yaptığı Trump'lık. Hipokratlık ee, bence Birkaç yani. dakika ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Tamer e, sana şey fırsat gelmedi. Konuşmakla ilgili belki söylemek istediğim bir şeyler vardır. E, sonrasında bir es verelim. E, çay, kahve, molası gibi. Ondan sonra da e, ben benim açıkçası konuşmak istediğim başka konular var. O yüzden devam etmeyi öneriyorum. Acil bir işi olan, hani bir yere sözü olan varsa <gülüyor> dışarı çıkması gereken tırnak içerisinde ironik olarak... E, ayrılabilir yoksa kalanlarla bir ikinci bir seans yapalım devam edelim e, diyorum orada birazcık haberlerin üzerinden geçmek birkaç konuya daha değinmek istiyorum sizin de Çünkü ben e, saat başında kaçma durumundayım Bunun kalabildiğin içinde. kadar kalıp kaça, kaça kaçman gerektiğinde kaç o zaman Tamam bildiğin kadar kaç kaçabildiğin kadar kaç <gülüyor> Es vermeden Çok, önce son e... yorumlarınız varsa birer dakika söyleyebilirsiniz. Abi. ...Türkiye'deki 65 yaş üstü kararla ilgili Türkiye'nin en çok yani haftalar sonra bence en pahalı ödeyeceği yaptığı hata şu. Yani bu hafta sonu İstanbul'da havanın güzel olacağı belli miydi? Belliydi. İnsanların böyle dışarı çıkacağını tahmin edebilir misin? İstanbul'da yaşayan herkes tahmin eder. Tabii. Niye önceden karar almadın? Niye cuma gününden yasaklar koymadın? ...mangalı neden cumartesi gününün ortasında yasaklıyorsun? Yani Türkiye'deki en büyük problem... ...aman dokunmayalım, en son noktaya, en böyle bıçak kemiğe dayana kadar bir karar vermeden çekinelim. Ki bu problem sırf Türkiye'de değil, İtalya'da da oldu. Birçok ülkede oluyor. oluyor. Yani... E, çekici insanlar aman vurmayalım, başka bir opsiyonumuz yok mu? Yok ekonomi var, yok şuna var, yok hani... bir. Ama bakıyorlar artık hani top kamuoyu e, yorumları çok artıyor baskı artıyor en sonunda vurmak zorunda kalıyorlar. Ama o yani o bekledikleri saatler bile binlerce ölü olarak geri dönecek. Yani bunu kimse mi göremiyor anlamıyorum yani hani tabii ki anlıyorum hani politik e, yöneticilerin e, kar verme mekanizmasının sırf insan canı yok şey de var ekonomi de var yani. Yüzyıllarca savaş yapmış ülkelerden bahsediyoruz yani. Orduları yollarken tabii ki can düşünmüyorlar yani. Aynı kafadalarsa zor Ama yani. bence Bilmiyorum. sebebi de bunun biliyor musun? Kişisel fikrim. Kimse sorumluluk altına al girmek istemiyor. Yani herkes kendisini düşünüyor. E, bin tane ölü olduğu zaman diyebiliyorsun ki bütün ülkeyi o hal ilan edebiliyorum. Çünkü üzerinde durabileceğin bir gerekçen var. Platformun var politikacı olarak. Kimse çıkıp sana niye böyle bir karar aldın diyemiyor. Ama sen bunun böyle olacağını rasyonel ve analitik bir şekilde ikna aldın ama böyle bir şey henüz olmadı ve sen bu kararı alıyorsun. Çıkıp sana senin muhaliflerin şunu diyebiliyorlar ya kendi kendine gaza geldin, ülkeyi o hale soktun, bize milyarlarca dolar zarara şey yaptın, senin kariyerin bitmiştir. Bundan korktukları için insanlar bu ve bunun türevlerinden e, bence orada dönen mekanizma o doğruyu bilmekle doğruyu yapacak kadar kanıt toplamak arasında geçen süre insan ölümü olarak bize ulaşmış oluyor ne yazık ki. Yani evet ama hani elinde Çin referansı var, İtalya referansı var. Daha ne ihtiyacın var ki yani? E, yani işte burada mesajda şey, şey yatırılıyor. Kendi ülkende ölen insana, yani bunu söylemek belki çok daha doğru söyleyeyim. Kendi ülkende yeteri kadar vaka yaşanmış olmasına ihtiyacın var. Ee, Buna da... katılmıyorum. Buna İnsanlar katılmıyorum. Bitti. Komşu komşu şu anlamda söylüyorum, bu kararı almak için tabii ki gerekçen yok. Yani politikanın ve buradaki karar süreçlerinin çalışma oyunundan, oradaki oyun içerisindeki kurallardan bahsediyorum. Yoksa tabii ki yanlış. Yani Ama o yanlış içerisinde çalışan mekanizma biraz öyle çalışıyor. Yeteri kadar kanıt toplansın. Bu da neyin sonucu? Popülizmin sonucu. Yani insanları beynini yıkayacak seviyede... E, orta alt vasatlık, işte konuşmuştuk ya yani vasatlık üzerinden politika yapmaya alışmış politik gelenekler, o vasatın rızası üzerinden ancak hamle yapabildiği için, lecit hamreyi vasat rızası üzerinden yapabildiği için vasat rızasının ikna olacağı somutlukta ve yakınlıkta e, deneyimler yaşatması gerekiyor aynı zamanda. Tabanından yani toplumun %60'ının evet bu doğrudur dediği bir hamle yapabilmesi için. Yoksa sen ben ya da işte bir grup insan toplumun fikri önemli olan yüzde biri daha erken evet diyebiliyor. bilmiyorum ifade edebildin mi? Yani çok ozi çok iyi evet. söyledin. Ona bir de şöyle bir ekleme yapabiliriz bence. Bir de Türkiye'de, İtalya'da benzer bir Akdeniz bir, sıcak kan toplumlarda daha iş bitmeden böyle bir premature celebration mı diyelim? Mesela hemen Fahrettin Koca diye bir adam var ya sağlık galiba bakanı. Bunu böyle, ''Aa işte bu süreçte bizim en büyük kazanımımız faretin Koca oldu.'' olan bir dakika daha süreç başlamadı ki. Daha dur bakalım neler olacak yani. Hemen böyle bir birilerini tebrik etme, alkışlama, bilmem ne, bir fokus kaybetme şeyi var. Tenlisi var. Ve bu i̇şte, o kadar, aslında bu o kadar büyük bir bilinçsizlikle, bu kadar büyük bir bilgisizlikle yapılıyor ki. Yani Fahrettin Koca dediğimiz insan Türkiye'deki en büyük e, özel hastaneler zincirinin sahibi. Şimdi Fransa'da e, salgınla baş etmek için yapılan hamlelerin ilki tüm özel hastanelerin kamulaştırılması oldu. Yarın Türkiye'de böyle bir karar alınması gerektiği zaman bu kararı Fahrettin Koca'nın almasını bekliyor olacağız. Sizce bu gerçekçi mi? Çok sıkıntılı gerçekten ya. Problem. Tamir, yarım seni böldüm ben galiba demin bir şey söyleyecek misin? Ne? Bilmiyorum. Genelde bu tarz elinde yetki bulunduran insanların verdiği yanlış karları gördüğüm zaman, yani artık sinirlenmenin, öfkelenmenin de anlamı yok. Ne yapabiliriz başka? Not alacağız. Yani aklıma gelen tek şey. ...hepsini not almak, hepsini kaydetmek, yeri geldiği zaman da hesap sormak. Ama işte nasıl hesap soracağız yani? Adalet, nasıl bir adaletten bahsedebiliyoruz? Anca sanki. yani devir devran dönecek, tepedekiler <gülüyor> alaşağı olacak, ondan sonra hesapları sorulacak yani. Sanki çözüm bizim politikaya atılmamız gibi sanki. Biz şu an politik yapıyoruz. Evet, bu kaydın sonuna geldik. Çok yapıyoruz? teşekkürler katıldığınız <gülüyor> için. Ondan o zaman söylediği bir şey vardı ya az önce az önce söyledi. Yani işte bunlar da kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar bir şekilde devlet yönetiyorlar ve işte bir sonraki seçimlerde oy almaları gerekiyor. Yaptıkları şeylerle bir şekilde hala popülist politikacılığa devam ediyorlar. Aslına bakarsanız birazcık öngörü sahibi olsalar devirlerinin bittiğini görürler. Yani şimdi Türkiye'nin başkanı bu salgın için e, ilk etapta ilan ettiği olağanüstü durumun olağanüstü hal ilan etmedi ama olağanüstü bir durum tanımladı ve bunun 3 hafta süreceğini söyledi. Şu anda hepimiz biliyoruz değil mi bu 3 hafta falan sürmeyecek. Tabii ki ya üç hafta bu Belki bu belki 3 ay sürecek. Belki 2020'nin sonuna kadar sürecek. Peki bu sürecin tamamlanması durumunda yani mesela 2021 Ocak ayına geldiğimizde bu sürecin sorumlusunu sizce halk kim olarak görecek? Bu süreç iyi geçmeyecek herkesin canı yanacak herkesin ama ve tabii Doğal ki afet. faturayı tabii ki faturayı bugün bu ülkeleri yöneten Boris Johnson'a Trump'a ve diğerlerini kesecekler. Şimdi bu insanların İlk, bence de. i̇lk defa, bence bu insanların ilk defa şunu düşünmeye başlamaları gerekiyor. Evet, ee, kaçınılmaz bir yere doğru gidiyoruz. Peki bu kaçınılmaz yere giderken tarihi adımızı, izimizi nasıl bırakacağız? Ve ne yapmamız gerekiyor gerçekten? İlk defa bunu düşünmeye başlamaları gerekiyor. Ama yapmayacaklar tabii, hepimiz bunu biliyoruz. Barış sence Türkiye'de Tayyip'e ee, mal edecekler mi bunu? ...ne kadar uzlayacağına ve ne kadar derinleşeceğine bağlı. Yani bir bu sene, ülke, bir buçuk sene sürerse. Bu, bu ülkede 2001 krizi yaklaşık beş tane partiyi gömdü. 99 depremi artı 2001 krizi diyelim. Dolayısıyla bu ülke parti gömme, siyasetçi gömme konusunda tecrübelidir. Gerektiğinde de yapar hiç problem değil. Doğru değil ama 15 senedir mesela dolar bir liradan altı buçuk liraya çıktı. Türkiye'de kriz Yok sanıyorum millet hala. Eğri Atıyor. oturalım, Yavaş doğru sonuç. konuşalım. Yani ben şöyle düşünüyorum. 2002-2008 arası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaşanmış en ferah, en dört nala e, gidilen dönemidir. 2008-2018 e, arasını diyelim. E, başka bir dönem olarak ele almak lazım. 2018-2018. Aslında çöküşün başladığı yıl, iki yıldır zaten bir çöküş devam ediyor. Ee, koronavirüs bu süreci de hızlandıracak diye düşünüyorum. Ama insanların e, yaşadıkları 20 yılı değerlendirdikleri zaman bunun onun da gerçekten mal mülk sahibi oldukları, çeşitli özgürlüklere ulaştıkları, çeşitli imkanlara sahip oldukları, bugüne kadar sosyal yaşantının, bugüne kadar ekonomik e, getirilerin, e, ...faydasını hiç görmeyen, tadını hiç çıkaramayan kesimlerin... ...yaygın bir şekilde bu hazza ulaşmış olmasının getirdiği... E, ...bir hype var, bir e, konsensus var aşağıda. Fakat bu feci şekilde şu anda e, fokurdamaya başladı. E, virüs meselesi de bunu muhtemelen çok hızlandıracak ve... ...bir, bir noktaya kadar, bir noktaya doğru götürecek. Sana e, thumbs up emojileri geldi... Bu da video e, ile artık iletişim kurma çağında herhalde yeni şeyimiz, yeni e, alışkanlıklarımızdan bir tanesi. Eklemişler, yok tuzumda bu. Ge bu hafta falan eklenmiş. E, kısa bir es verelim. Yani bir 5 dakika falan ara verelim. E, kaydı e, kaybetmemek için end meeting yapacağım. Hemen aynı linkten tekrar girip açık bırakacağım ben. Siz de e, girin, dursun orada. Görüşürüz 2 saniye. Ben dönüşteki kısma katılamayabilirim. Bir dakikada görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler. Çok güzeldi yine. Bu tekrar abi. söylesene duyamadım dediğini. Bulut gitti galiba. Bir Katılamayacağını söyledi ikinci bölüme. Teşekkür ederim. Çok güzeldi sizi görmek. Tamam tamam. Sonraki... Tamam çok sağ ol abi. Eyvallah. Güzeldi seni görmek. Haberleşiriz. Konuşuruz.